Türk Silahlı Kuvvetleri'ne özel mühimmatlar geliştirildi diye böyle haberler yaptığımız zaman bu mühimmatların çok önemli bir kısmı TÜBİTAK SAGE üzerinden geliyor. Teknoloji gelişiyor daha sonra savunma sanayi içerisinde seri üretime başlıyor ve farklı farklı ürünler hem ortaya çıkıyor hem de testleriyle ilgili haberleri zaten sizlerle paylaşıyoruz. Gürcan Bey yanımızda TÜBİTAK SAGE'nin genel müdürü merhabalar hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk siz de hoş geldiniz. Aslında sizin standdayız, ev sahibi sizsiniz. Ben hemen sorularıma Kuzgun'la e, başlamak istiyorum. Kuzgun'da ne durumdasınız neyi hedefliyorsunuz? Evet Kuzgun bizim kendi e, iç proje olarak yürüttüğümüz e, bize heyecanlandıran da bir proje. Kuzgun'da biz önemli yol aldık esasında önümüzdeki birkaç ay içinde ilk atış yapmayı da planlıyoruz. Kuzgun bizim esasında ben hep öyle anlatıyorum. TÜBİTAKSAGE birçok mühimmat seyir füzeleri, güdüm kitleri, hava füzeleri tasarladı. Artık belli bir olgunluğa ulaştık. Onun esasında bir çıktısı olarak modüler bir mühimmat ailesi olarak bunu biz tanımlıyoruz. Farklı varyantları olacak. Hem arayıcı başlık tarafında hem itki sistemi tarafında. Bizim hem e, temel olarak İHA'larla başlayacağız biz e, Kuzgu'nun testlerine de. İHA, e, çok farklı İHA'ları hedefliyoruz. Ama e, yol haritasında e, fighter'larda da e, çoklu olarak taşınabilecek. Ve e, ileri safhada inşallah Milli Muharip Uçağımız çıktığında onun da hem e, iç istasyonunda e, kullanılabilecek. E, etkin, maliyet etkin e, ama e, operasyon olarak da çok etkin bir mühimmat e, olacağına inanıyoruz. Bunu hedefliyoruz. Önümüzdeki aylarda İHA'da bir atış muhtemel. Evet. Yani e, muhtemelen Ocak veya belki Şubat ayında e, yani bilmiyorum. Biz esasında bu yıl sonuna kadar hedefledik ama çok projelerin de yoğunluğu var. Atış sahalarının yoğunluğu var. Meteorolojik o, şartlar hepsi bir o, araya ama gelecek. Ama var işte not var. Birçok e, bilinmeyen var. Bu kapsamda e, biz Ocak veya Şubat ayını e, hedeflediğimizi söyleyebilirim. İlk e, Kuzgun serbest süzülen varyantı için. Serbest süzülen varyantı. Sonra hangisi gelecek? Üç farklı model görüyorsunuz galiba. Serbest süzülen katı yakıtlı dediğimiz Kuzgun K'ye bir de Turbojet dediğimiz Kuzgun TC bunlar gelecek. Esasında çalışmalar paralel devam ediyor. Ama tabii katı yakıt dediğinizde orada bir katı yakıtlı booster'ın geliştirilmesiyle ilgili süreç devam ediyor. Turbojet dediğimizde uygun Turbojet ile ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Farklı kuruluşlarımızla yurtdışı, yurtdışı görüşüyoruz. Bunlar paralel devam ediyor ama onların ilk atışları biraz daha geriden gelecek. Yani 2022 yılında e, muhtemelen belki turbojetli e, gelebilir bir denemesi. İşte, e, yol haritasında 2023'te de e, katı yakıtlısı gelebilir. Ama takvimler tabii burada değişiyor. Bu doğrudan sözleşmeli imzalanmış bir proje e, olmadığı için biraz da e, takvim ve önceliklendirmeyi biz kendimiz yapıyoruz ve tabii Kullanılacak platformla ilgili şartlar, kullanıcılığında isteklerini anlamaya çalışıyoruz. Onları da görüşüyoruz. Ufak tefek değişiklikler olabilir ama temel yol haritamız bu. Şimdi ben hemen fuar sırasında hızlı hızlı hava hava mühimmatlarına geçmek istiyorum. Bozdağ atışı arkasından Gökdağ'ın geldi. Biz de Gökdağ'ın görüntülerinde merakla bekliyoruz. Umarım kısa zamanda paylaşırız diye bekliyoruz. Yani tabii bu e, Sanlı Sanayi Başkanlığımızda şu an yürüyen bir proje, e, proje ile ilgili paylaşım konularında e, tüm yetki bizde değil, onların vereceği kararlar. Ama Göktuğ projesi bizim zaten çok önemsediğimiz Türkiye'nin füze teknolojisinde bir aşama kaydedeceği e, proje, çok önemli aşamaya geldik e, ve e, 2022 yılında da inşallah tamamlamayı planlıyoruz. E, proje tamamlanmasıyla inventere e, çok az sayıda da olsa ürün girecek. Ondan sonrasında yine seri üretimiyle ilgili konularda konuşulacak. Tabii ben bunu anlatıyorum. Şimdi bu projeler tek bir testte yapılmıyor. Yani çoklu sayıda test kampanyaları var. Her test kampanyasının farklı isterleri var. Bazen kendimizi güvende hissediyoruz. İsterlerin ötesinde bir test kampanyası planlıyoruz. Bunu karşılıyor. Bazen e işte on isterin sekizini karşılıyor, diğer isterler bir sonraki test kampanyasına kalabiliyor. Yeni tehditler çıkıyor, ister evet. geliyor. Evet. Yani bu anlamda biz proje e, testler başarıyla ile ilerliyor. Yani çok sayıda biz şu ana kadar geçen şöyle bir adetlere baktım, e, iyi rakamlarda e, Bozdoğan ve Gökdoğan'ı e, uçaktan e, atmışız, e, atmaya da devam edeceğiz. Yani önümüzdeki yılda yine e, test kampanyalarımız var. E, ama e, proje e, başarıyla ile, e, ilerliyor. E, İnşallah böyle bir röportajla da tamamlandıktan sonra da proje kapanışında yaparız diyelim. E, SOM'a geleceğim. Sizin e, belki de ilk kamuoyunun sizi tanımasıyla ortaya çıkan son projesi. SOM'un artık J versiyonu gidiyor. Testler başladı, canlı atış testleri. Ne durumdasınız onunla ilgili? som de tabii e, farklı bir kullarda başlayan aslında SOM'un üzerine. E, ama ciddi geometrik e, ve yapısal farklılıklar da olan isterler açısından da yani ben hatta bu projeye e, belki SOMC'ye ismi vermiş ama e, SOM'dan da oldukça e, farklılaşan e, bir e, yönü de var e, SOMC'nin F-35 tarafında yol alınmış durumda e, Lockheed Martin'le yakın çalışmalar yapılmıştı orada e, bu bakımdan esasında Türkiye'de F-35'i teknik anlamda e, çok iyi tanıyan bir ekip de şu an bizde ama tabi orada farklı gelişmeler oldu şu an F-16 üzerinden ve Milli Muharip Uçak üzerinden devam edecek süreç. F-16'dan zaten bir atışımız yapıldı. Yeni atışlar da yakında. İHA yapıldı. üzerinden bir atış görebilecek miyiz bu 2022 için diyelim? Takvim vermem o konuda zor. Bir şey söyleyemem çünkü farklı platformlar da var. İHA noktasında nasıl ilerleneceği konusundaki ben net takvimi bilmiyorum. Ee, ama Alep gelecek ona göre siz. Tabii evet yani o planlama e, yapılacak. Sonuçta e, bunlar pahalı mühimmatlarda yani öyle atışıyla ilgili kararlar, e, kritik kararlar ayrı bir planlama gerekiyor. E, ama İHA'lara da çok uygun bir mühimmat olduğunu zaten biz söylüyoruz. Yani e, ağırlık olsun e, özellikleri açısından olsun e, AKINCI gibi e, payload'u yüksek e, İHA'larda etkin olarak kullanabilecek ama biz F16 ile başladık. F16 ile atışlar devam edecek. Bir yandan Milli Muharip Uçak tarafında zaten Tay ile görüşmeler devam ediyor. Milli Muharip Uçağın iç istasyonunda kullanılabilmesine yönelik yoğun bir şekilde görüşmeler de devam ediyor. O projede yani başarıyla devam ediyor. Çok güzel yani bunu rahatlıkla söyleyebilirim. Yani dünyadaki en iyi kendi sınıfındaki Seyir füzelerinden biri fazlası var. Azı yok yani bu gururla söyleyebildiğimiz bir nokta gerçekten bu son ve somca için. Peki bir sürpriz 2022 için planda mı? Çünkü sonuçta epey bir olgunlaştırdınız elinizdeki mühimmatları teslimat sürecindesiniz. Somca için mi yoksa genel, genel olarak? olarak. Ya genel olarak tabii farklı projeler devam ediyor, farklı çıktılar olacak ama biliyorsunuz savunma sanayi bazı projelerin gizlilik seviyeleri var. Bazıları açıklanıyor, bazıları açıklanmıyor. Yani bazı projelerin çok önemli gelişmeleri oluyor ama tabii bu kamuoyunda hiçbir zaman yansımıyor. O yüzden genel bir şey söylemek bu anlamda olur ama bizim devam eden projelerde işte Göktuğ'un 2022'de tamamlanıp envantere girmesini bekliyoruz. Son projesinin işte farklı B2C1C2'de önemli yol alınacak. SOMJ'de 2022'de birden fazla atış yapılacak F-16 tarafında. Bir yandan da bizim kendi iş projelerimiz devam ediyor. Kuzgun'la ilgili önemli gelişmeler, Bozok'la ilgili önemli gelişmeler olacak. Bunlar Gözde Gökçe güdüm kitleri artık güdüm kitlerinde de ciddi bir olgunluğa ulaştık. Onlarla ilgili süreçler devam ediyor. Onlar da yine önemli atışlar devam edecek. Yani 2022'ye baktığımızda gerçekten Takvim yoğun yok. bir atış takvimi var. Her projenin kritik virajı 2022'de göreceğiz diye düşünüyorum. Gürcan Bey çok teşekkürler. Zaman ayırdınız. Fuar yoğun. O yüzden böyle kısa ve net bir röportaj yaptık. Buradan da izleyicilerimize bir şey söyleyelim. Gürcan Bey'in de söylediği gibi böyle her şeyi konuşamıyoruz. Evet. Bizler de haberlerimizi yaparken kelime kelime tartmak zorundayız. Çok geniş şeyler söyleyemiyoruz. Off recordlar var, güvenlik şeyleri var. Onlara da dikkat ediyoruz. Haberleri okurken, izleri izlerken bunlara da dikkat edin. Bizleri de sıkıştırmayın şunları soralım diye. Çok teşekkürler. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkürler. Görüşmek üzere.